Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Mercedes Benz yeni Travego ile birlikte e, oyuncu biz mod ekibinin yapmış olduğu yeni esenlerden e, bir yolcu dorsesi alıp ona göre e, nereye gideceğimi bilmiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse bir yolcu görev alacağız ve otogardan otogara yolcu götüreceğiz. Şimdi e, hep birlikte ee, yolcu alma bölümüne doğru gidip ondan sonra bir önceki videoda e, peronların sağ tarafını göstermiştim alt tarafını şimdi ise sol tarafından yukarı çıkacağım hani görevin nerede çıkacağını bilmiyorum Hani hangi peronun rastgele peron alacağız. alacağız bu arada e, otobüsün kaplamasını görüyorsunuz kendi adıma yapılan bir kaplama var e, bu kaplama için bir Abdül arkadaşıma Bey Bedros arkadaşıma çok teşekkür ederim e, Atatürk süliyeti Türk bayrağımız ve sağ tarafta da bir İstanbul e, kaplaması mevcut e, bu güzel oto, otobüs kaplaması için kendisine çok teşekkür ederim ellerine sağlık Evet otobüsümüzün iç kabinine geçerek marşımızı başla basalım arabamız yine otomatik vites e, yeni Travego otomatik vitesi olarak e, biliyorsunuz seçenekler de var şimdi hep birlikte Pelonun, görevimizi almak üzere Esenler Otogarı'na giriş yapıyoruz Esenler Otogarı'nın e, şu an trafik seviyesi onda, o yüzden biraz bu kısımda biraz kasma var e, burada bütün otobüsler Esenler Otogarı'na giriyor tek tek bütün otobüslerin yönlerini içeri doğru verdik e, bu giriş kısmı tekrar düzenleyecek eski tip e, harita otogar girişi var burası dediğim gibi düzeltilecek 15 Temmuz Dem Demokrasi Otogarı'na hoş geldiniz diyerekten tekrar e, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar aranızda videomuzu izleyip abone olmayan da da like atmayan arkadaşlarımız varsa e, lütfen like butonuna tıklarsanız çok sevinirim videolarımızın paylaşımı biliyorsunuz e, beğenilmesi bizler için çok önemli Bakın arkadaşlar görev alma yeri ileride solda görüyorsunuz. Hani yeşil şöyle Biraz geniş açıdan alacağım ki otobüsün ön camından rahat görebilirsiniz diye. Şöyle tam peronlara girmeden önce böyle bir ikonla karşılayacaksınız. Üzerinde geldiğinizde iş tekliflerini görün diye yazacağım. Serbest çalıştığına girerekten burada nerelere kadar gideceğimizi göreceğiz şimdi Hopa Bingöl Fethiye Sivas Manisa Kütahya Bursa ve Yozgat olarak illerimiz var yani burada istediğimiz otogarlara gidebiliyoruz ben burada şu an Ege tarafına doğru gideceğim yani şu an aklımdan geçen de nereye gitsek acaba Bursa istikametine doğru gidelim bakalım Bursa'da nasıl bir hangi perondan kalkacak şimdi Evet şimdi şöyle e, e, haritayı açtığımda bakın otogarın girdiğimde sağ tarafta olacak yani bir önceki videomuzunda olduğumuz tarafta yine belki Kamil Koç bölümünde çıkabilir ama ben size alt kısmı göstermek üzere e, şey yani peronların alt tarafından diğer tarafından giriş yapacağım bilginiz olsun. bir tane girişimiz var biliyorsunuz. Biri sağ, biri sol olmak üzere. Şimdi e, bir tarafta okları kullanmıştık bu şekilde renkli okları. Diğer tarafta okları kullanmadık. E, sadece bu alanda var. Otogarda da sol tarafı girince tam karşıda bir yıka, alt katta yıkama peronu var. E, buraya da benzer bir otobüsünü yıkayan bir amcayı koyduk. Yine sağda solda eee Otobüsler biz, park halinde. Buradan ara katlardan hani sağdan soldan gidebilirsiniz. E, peronlara çıkış e, sol tarafta. Ben hani mesela biraz daha düz gideceğim. Hani gö size göstermişim buralarda alt katlarda gezebiliyorsunuz. Hani trafik buralarda açık e, içerilerde hani, farklı bir roll play yapabilirsiniz. alt katlarda size göstereceğim. Şimdi buradan diğer tarafa geçebilirsiniz. Ya da tam U çekeceğim. Böyle yine burada otobüsler park halinde diğer tarafta. Burada birçok otobüslerimiz park halinde. Biz mesela buradan U çekip yukarı doğru çıkalım yani bizim güzel garımız üst katta. Bir sol bir sağ yaptığınızda üst kata doğru hareket denebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani arka tarafı şöyle bir hani dolanarak hani gidebildiğinizi görmek için sadece göstermek için ilerledim sadece. tekrar üst kata doğru ee, çıkabileceğiz. Yenisi dış kamera açısından istiyorum. Bir önceki sefer diğer taraftan çıkış yapmıştık. Anıl Hoca, Çağdaş, Özlem Diyarbakır, ondan sonra e, Metro, Kaptanoğlu, Mersin Bif. Yeni Aksaray. Bunların hepsi gerçekler, realde olan firmalar. Lüks Mersin Otel, İyi Gün Çarşamba, Sivas Tur. Bunların hepsi yerli yerinde olması gerektiği gibi bu e, yerine koyuldu Arkadaşlar Görün, otobüslerle geldiğiniz zaman bu iki otobüslerin arasına gireceksiniz görevleri bırakma yeri orası dorseleri oraya park edeceğiz bu tarafı daha önce hiç göstermemiştim Siz, o yüzden hani Böyle peronları göstererek gitmek istiyorum size. Yavaştan yavaştan. Yani bütün e, otobüs severlere hizmet veren bir e, otogar biliyorsunuz Esenler, vip balatyalılar var burada. Karakoçan buradaymış. Kaptan oldu yine aynı şekilde. Anadolu, Pamukkale, Misa Masya, Can Diyarbakır, Kütahyalılar, Aksaray Birlik, Van Gölü, Hatay Nur. Ve tabii ki Metro. En büyük hale. Bir önceki sefer Kamil Koç'u göstermiştik. <gülüyor> Efetür, Rahmi Hamurcu, Süha, Niğde, inan? ATS, CSR, Erektaş, Güleraz, seyahati iki tarafı, iki tarafı. İstanbul Seyahati, iki taraflı İstanbul seyahat Otobüsleri, Beyda Turizm, Süzer var metro çorbacı Tokat Seyahat Özkaymak. Aliosman Uzoy. Sonra buradan peronlardan hani artık ne Tattan çıkarsa yolcumuz perondan alıp daha sonra buradan yine çıkış yapacağız. Şimdi ee, benim yolcularım karşı perondaymış. Normalde Alt kattan dolaşmamız lazım tekrar burası çıkmaz sokak ama ben hani şey yapabilmek için e, mevcut ters yönden bir giriş yapacağım hani ile alakalı sıkıntı olmasın diye çünkü yolumuz da biraz uzun olacak buradan ama da girmez tabe nasıl görüyorsunuz şimdi yani her an karşımızdan bir otobüs geliyor trafik aktif çünkü ama da bu taraftan giriş yok arkadaşlar. Sağ tarafta yine kaptanlar köşkü var. Şöyle bir daha göstereyim size. Görev yeri orada bizi bekliyor. Rize sessiz de herhalde yanlış görmediysam. Metrodaymış. Boş gördüğünüz telefonların herhangi birinde e, otobüs görevi çıkabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet yine uyarımız geldi. Kapımızı açalım. Kontamızı kapatalım. <gülüyor> Dış kabine geçeyim. Gördüğünüz gibi e, peron içine geldiğinizde e, yolcuları alabilecek duruma geliyorsunuz. Yine boyunda sizin atıştan sonra genelde T tuşu oluyor. Rota oluşturuldu. T Opet güvenli yolculuklar diler yolcuyu hani dorseye bağlayarak devam edebiliyorsunuz. <Gülüyor> şimdi otobüsümüzle geri geri gideliz. Kapımızı kapatalım. Her <Gülüyor> şeyimizi indirelim. Bursa'ya doğru yolculuğumuz başlıyor Şöyle size de navigasyonu da göstermiş olayım bu bir de görev ikonunu göstereceğim bu sefer yönetici taşıyor Geçen sefer yolu taşımış işi taşımıştık bu sefer Bursa otogar'a Hani bu arada e, Bursa otogarda oyunu standart kendi otogarı var bir olsun. sadece orada yolcu modu alıp verme olduğu için e, onu o şekilde ayarladık bütün oyunda sahip olduğunuz bütün otogarlarda şey olacak yolcu alma verme gerçekten oluşturuldu. Ekranlar yazıyı kaldırdı ve seferimize devam edeceğiz. Şimdi. Jesus. Rotayı yeniden sola dönün. Sola dönün. Şimdi harita olarak TR Extend'i biliyorsunuz hani kullanacağım. Eee kendim şunu yapmış oldum. Birleştirme haritam var biliyorsunuz. Sırf yayınlarda sadece kullanmış olduğum. Eee t tane. hani Bursa'da ilinde de Roxand, Roxand var ama Roxand'deki e, benim yaptığım otogar. Aktif olarak çalışıyor. O yüzden görevimi oraya kadar tamamlayabileceğim bilginiz olur. Ee, sizin oynayacağınız, hani oyuncuyuz biz mot ekibinin haritasında da yine aynı şekilde Türkiye'deki bütün illere yolcu taşıyabileceksiniz. Hafifçe sağdan devam. E, yapılan illerimiz de kendi hani değiştirdiğimiz illerdeki otogarlarımız aktif olarak çalışıyor olacak. Trafik seviyesi şu an biraz yüksekti 10. Biraz da düşüreceğim. Çünkü İstanbul'da biraz kasma yapıyor biliyorsunuz. metre sonra sağ dönün Sağa dönün bu e, bir önceki videomda e, yorumlarda canlı chatte e, bana dönün. şey çok sorun olmuştu e, bu kullandığım navigasyon sesinin ne diye Steam Atölyeden indirmiş oldum e, Yandex'in navigasyon sesi bu bunu indiriyorsunuz abone oluyorsunuz Yandex'ten ücretsiz olarak e, ya, özür dilerim Steam Atölyeden Yandex <gülüyor> sesine e, daha sonra Oyundaki navigasyonunda sessiz seçiyorsunuz ve aktif hale gelmiş oluyor bayan sesi. 200, yani metrek, herhangi bir indirme linki sağa dönün. o yüzden sağa bulunmamaktır. Dönün. Sağa dönün. Devam edin. O kadar girdin yola kestedin keşke. Bu oyunda en sevmedim arabalar karavanlar. Hafifçe soldan devam edin. Evet bu işte sonra bu yol arkadaşlar diyem direk e, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne bağlanıyor. Üçüncü yola o yüzden hiç sağ sol dönmeden direk. Hafifçe soldan devam edin. Sağ tarafa döndüğüm zaman Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyor. Tabii oyunda yok. Yorumlarda en çok gelen yani en çok değil mi daha önceden çok geliyordu artık çok fazla gelmiyor ama yine de bir açıklık getirmek istiyorum ama bu videolarda kullandığımız müzik türleri ile ilgili. Ee, şimdi Niye hep aynı şeyleri müzikleri dinliyorsun diye bazen arkadaşlarımız kızıyorlar. Ee, her türlü müziği dinley dinleyemiyoruz maalesef. Ee, biliyorsunuz her YouTube en, en ufak şeyde e, Müzikte Telif atıyor Telif atınca da hani kanalda da problem oluyor tabii ki videoların yayınlanmasında. Ee, şimdi bu benim kullandığım müzikler canlı ses kaydı olduğu için e, onlar da hani telif olayı olmuyor şey olarak e, ondan dolayı hani belli müzikleri kullanabiliyorum e, çünkü mesela bir videonun yüklenmesi şey, ortalaması 1 saatlik videonun Ardından boyutu çıkış, o, toplamda yaklaşık 70 GB civarında oluyor. ve bunun internet yüklemesi ortalama çıkış, bir günü geçiyor. Devam Videoyu çekmek değil hani yüklemek de ayrı bir. Hatifçe sağdan devam edin örnek görelim en ufak bir kesinti de e, mevzuyu baştan almak zorunda kalıyorsun Bunlar oldukça zahmetli zaman alan işlemler O sebeple e, videoyu tekrar tekrar yükleme şansım zaten olmuyor e, O yüzden mümkün olca telif yemeden e, sizlere müzik denetmeye çalışıyorum uzun yolda müzik dinlemek isteyen arkadaşlarımız oluyor Ben şahsen benim hoşuma gidiyor Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru seferimizi devam ettiriyoruz. Bir anlım Türkümüzü de şöyle veririm. Köprüde inşaat çalışması var. dan sürmek bayağı zorlar ama şu Türk bayrağını ve Diyar'ını kaplamamızın açtığı e, kaliteli olduğunu ise bir daha göstermek istedim. Eee bunları gerçekten çok iyi başarıyor. Oyuncu e, oyuncumuz bizim Botekin ekibinin bence en e, tane zorlu kaplamaları yapan arkadaşım, Arkadaşım e, bana Abdullah Zengil ve bırakmasın arkadaşım lütfen kızmasın. Hasan Çektar arkadaşım. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum hani Abdülhani e, bunları benim talebimle yapmıyor özellikle tekrar söylüyorum hani tamamen kendi içinden isteğiyle hani, gelerekten yapıyor ben hani bunları e, sizlerin karşısında değerlendirmek istiyor değerlendirmek istedim. Kendisine huzurunuza tekrar teşekkür ediyorum. doğru seferimiz Hafifçe devam ediyor. Soldan, devam 325 km'lik bir yolumuz kalmış. Birazdan Roext'tan haritasına doğru geçiş yani Bursa ile Roext'a doğru. Bu soldan devam ediyor. Bursa'dan da bakarız hani çok yakınlara e, görev varsa onu da götürmeye çalışırım hani ekstra video süresi hani İstanbul borsası video süresi olarak edin. biraz kısa oluyor tabii ki sizler için. Bu hafta İstanbul'da e, Formula 1 yarışta vardı. Ee? Bence biraz heyecansızdı, çok fazla action olmadı. Yani action demek e, kazanmadır, hayır değil kesinlikle. E, hani böyle birbirine geçme çabaları vesaire herkes böyle korkak bir yarış ya oldu sanki. Bir önceki yarış daha güzeldi sanki bilmiyorum. E, özellikle bizim grubumuzda Formula 1'de Ahmet Bahadır geliyor. İlk dedi ki abi berbat bir yarışta diye. Gerçekten öyle doğru söylüyorsun. Burada sana da selamlar olsun Bahadırci. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Hadi çekil artık ayağın altından. Çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Binirdi. Ve böyle ilk kazamızı yaptı. Azdan Roe Extant hani köprüden geçirken Roe Extant taritasına geçmiş oldum arkadaşlar. Bu ara bölümde hani TRX Tant ile Roe Extant arasında yok. Burayı da hani ben kendim Hafifçe yaradım. sağdan devam edin. Ardından çıkış hafifçe sağdan devam edin. Ne TRX Tant da var ne çıkış. de Roe Extant da var burası. ...ben o taraftan gitmeyeceğim. Hafifçe soldan devam edin. Ardından sola dönün. Sola dönün. Rota yeniden oluşturuldu. Burası olması lazım ama tam emin de değilim açıkçası söylemek gerekirse. Aslında doğru yoldayım da e, bu tarafa hiç şey, sefer yapmamıştım. O yüzden böyle bir yolu karıştırdım. Buralar yani dediğim gibi böylesine yapılmış yollar diye düşünün arkadaşlar. 102.1'de yani haritaları birleştirebilmek. Adım. O yüzden çevresel bozukluklar mevcut tabii ki. Ama köprüden sonra köprü ve dahilinden sonrası artık Roex'ten tartısına geçmiş olacağım. Güzel bir deniz manzarası var. Otobüsün bakın sol arka taraftaki e, küçük, küçük bir Türk bayrağımız var. Bu ayrıntıyı biraz önce anlatmayı unutmuştum. O da şu an baktığım açıdan dikkatimi çekti. Yaylanışa. Rota yeniden oluşturuldu. U dönüşü yapın. Rota yeniden oluşturuldu. U dönüşü yapın. Rosa yeniden oluşturuldu. Rosa yeniden oluşturuldu. Otomelen haritada bir kopukluk var. Ondan dolayı bu tarafa göndermiyor şey. U dönüşü yapın. Lise, birazdan zaten arabalar kayboluyor mu kaybolmuyor mu görürsünüz. Rosa yeniden oluşturuldu. Dönüşü yapın. Dibane miy hele hele ismi konuş diyeceğim. Bursa'ya doğru devam ediyoruz. Bölgede var, önünde bir tır da Aynen. bakın navigasyonu bundan sonra normal hissindi. geldi. Burada burada bir bozukluk var haritada. Bir. Hoş geldiniz. Bursa ilimine geldik. Normalde Bursa'da otogar yoktu biliyorsunuz. Oyun otogarı. Onu tabi mecburen ben koydum. Bunu ilkendo takarım var söylüyorum ama her peronunda yolcu indirip indirebiliyorsunuz. Otogar sol tarafımıza şimdi buradan döneceğiz. Arkadaşlar, Artidan yerimizi bulduk ve kendimizi getirdik. Şu an evet, Bursa'ya hoş geldiniz. Şöyle yolcularımızı da indirelim. Evet, yaklaşık 237 kilometrelik bir yol gelmişiz Bursaya. Bakın indirdiğimiz yolcularımız burada. Şimdi yeni görev almak istediğimiz zaman tekrar e, görev bölgesine gideceğiz. Orada. Ee, görevimiz alacağız şöyle bir gidelim hani kısa bir e, hani sefer var mı yok mu ona bir kontrol edelim. ona göre yeni bir yolculuk yap yapalım mı yapmayalım bakalım yani Çanakkale taraf olabilir ya da işte balıkesir Bandırma Trafik aktifmiş, gelen bir. Eyvallah, evet, burada adam. Çok beş tane toplamda alacağım görev varmış. Köyceğiz, Yozgat, Sivrite, Konya ve Tokat. Bu video süresini bayağı oldukça uzatır. Ee, size başka gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. En azından yolcu almayı hani göstereyim hani videoyu hani Bursa'ya kadar buradan Konya'ya bir görev alalım. İşe al diyelim. şöyle evet şu an görüyorum Gö görebildim yani otobüsimde birinci perondan görevimiz alacağız bu dorselerde dediğim gibi herhangi bir şekilde e, şey yok e, kolizyon ya da e, herhangi bir ek dorsi almanız gerekmiyor sadece gidiyorsunuz dorsi alıyorsunuz Hani Deadbit'in modelindeki gibi Burası biraz yakaladık Bize alalım sıkıntı yok ee, Deadbit'in modelindeki gibi ee, Şey yapmıyorsunuz hani ek bir dorsi almıyorsunuz direkt bu elimize bir alıyoruz Bakın otobüsü bağladım Buradan hani birazcık kapattığım navigasyonu tekrar ses olarak açayım Otokoç, güvenli yolculuklar diler. Türkçe Emre varmış, Emre mi acaba. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Aynen, Türk, Türkçe Ece Yandex diye geçiyor, Bir, bu kalsın. Rota oluşturuldu. Avis, keyifli yolculuklar diler. buradan e, Konya Konya'ya kadar 440 km bir sefer olacak. 200 metre sonra sağ dönün. sağ dönün. sizin için biraz seferi uzatacağım. Sağ dönün. Tekrar buradan hani çevre yoluna çıkartacak bizi. Birazcık geldiğimiz kavşakta bakalım. Size güzel bir haritadan göstereyim. Bursa'dan çıkıyor. Kütahya, Kütahya'da bakın otogar var. Afyon, Afyon'da da otogar var. Ondan sonra Konya'ya kadar geliyor. şey olarak Afyon otogara kadar Afyon'daki Afyon Dikmen kadar gitmeye çalışalım sizin için. bize izin verdiği kadar. Halthikçe sağdan devam edin. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Buradan yine sağ döneceğiz galiba. Çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. <Gülüyor> Kütahya istikamet. Kütahya iPhone istikametine doğru durun arkadaşlar. Dışarıdan da biraz göstermek istedim size. soldan devam edin. Perforayla. Şimdi artık arkamızda da hani yolcu modu 4'te şeklinde olduğu için çekeceği <gülüyor> ee, mutlaka kantara çıkarmamızı istiyor sistem. Biz girmiyoruz hatta. Yani gerçeklikle yani bir alakası olmadığı için. Hasan düz yolda devam ediyoruz hatta biraz sağa Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış hafifçe sağdan devam edin. <gülüyor> Dönecekmişiz. Çıkış hafifçe sağdan devam edin. Ben güzel güzel otobüsü göstermeye çalışıyordum. Eci abla iki bize dedi yarın oradan sağa döneceksin diye. seviyorum işte de geige de bunlar geliyor çayların üzerinden geçiyoruz arkadaşlar. <Gülüyor> Kütahya'ya geldik. sala sol doğru gele. Ben Kütahya otogarda bakın burada. Bakın orada yolcular falan. Hepsi bekliyor. Kütahya'da Nomada bir otoga vardı mı tabii oyun otogarı olmadığı için. Onu flip kendi oyun oy oy oy oy otogarı koydum. kelde olmayan bir otogar tipi vardı burada. Bu karavan yine geçti beni ya. Sen şunun geçince sağdan devam. Ardından çıkış. Yani Hafifçe sağdan devam edin. Çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. soldan devam edin. Çıkış Çıkış Afyon'a doğru gidiyoruz. videomuz Afyon'da e, bu diameter testlerin olduğu yerde sonlanacak. Arkadaşlar bilginiz olsun. Konya'ya kadar gitmeyeceğiz. Arkalarındaki uyarı lambalar da sanki sinyal veriyormuş gibi geliyor. Sağdan devam edin. Ardından sağa dönün. Sağa dönün. Evet arkadaşlar Afyon'a kadar e, gelmiş olduk otobüsümüzle birlikte şu otobüsümüzü size tekrar bir kapılarını kapatıp göstereyim. Evet. Abdül kardeşimizin hani Bebedürt arkadaşımızın yapmış olduğu kaplama bana özel kendisine çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ee hani İstanbul filiyetinde bak kulesi, sülyetimiz, Türk bayrağımız. Bakın böyle gerçekten çok kaliteli oldu. Yani çok hoşuma gitti benim. Ee, Mustafa Kemal Atatürk her zamanki gibi imza her zaman otobüsümüzde. Ee, bu aydın içinde Artine çok teşekkür ediyorum. Bir de şurada gösteremedim hani karanlıkta kaldı Türk bayrağımız var. Ee, gerçekten hani çok güzel çok detaylı güzel bir çalışma e, Otobüsümüz zaten ayrı bir kalite biliyorsunuz Evet arkadaşlar e, Bir videomuzun da bu şekilde sonuna geldik e, Size şöyle dorsiyemizi tekrar göstermek istiyorum hani arkamda olduğunda görün bakın Yolcular indi, indi. E, Şu şekilde arkamda e, Taşıyorum onları da ne hani. normalde o, Olduğu için hiç görülmüyor yani hani Burada kaliteli Yani bir şekilde seferi tamamlayıp götürüp e, şeyde yok hani otogarda yolcularımızı indiriyoruz Evet yaklaşık bir saattir beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, bir sonraki sefer videomuzda e, görüşmek dileğiyle bu sefer e, bir yine esenlerden hareket ederiz e, Çünkü esenler yeni olduğu için oradan e, Muhtemelen ya Karadeniz'e ya da Doğu Anadolu'ya gideriz Doğu Anadolu Güney Anadolu'ya geçeriz böyle Türkiye'yi çaprazlama Şimdi artık arkamızda bir yolcu modu olduğu için e, oyunda bir şey var. Hani e, hedefim var artık. Yani bu çok güzel. Yani boş boş gezmiyorsun. E, bu gerçekten bence çok önemliydi. E, i̇htiyacımız olan şeydi bence. Hani şey olarak tüm otobüs seven e, o, e, camiadaki arkadaşlar için. E, ben o yüzden hani zevkle oynuyor, oynadım, oynayacağımızı düşünüyorum. E, kısa bir süre sonra da. Zaten modumuz yani yapılan bölümü Türkiye haritası olarak sunulacak bütün harita Türkiye'yi kapsayacak tekrar yani YKS'de olan bütün illeri kapsayacak biz değiştirdiğimiz bütün illeri standart yani real otogar neyse onu yapıp içine koyacağız ilk başlarda bütün illerde otogar olacak ama şu an mesela hazırda biten tekrar sayıyorum Edirne Tekirdağ Kırklareli İstanbul Ankara, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce. E, hatırladım bunlar. Önemli yani dineme dineme merkezlerinde koyacağız. Mesela highway yapıldı. işte ırmak hazır. Şu an e, bildiğim yani yapılmış olan. Ondan sonra başka aklıma gelmeyen Dört e, 4 divan var. 4 divan metronun testleri yapıldı. Bunların hepsi e, yapıldıkça yerlerine koyularak e, bizlere sunulacak zamanla. E, ama dediğim gibi ilk kitapta bu birinci otokarada bir tane illeri saydım onlar bitmiş olacak. Ee, diğer illeri de değiştirecek. Versiyon versiyon güncel Gireceğiz gideceğiz inşallah. Ee, oyuncuyuz biz mod ekibinin harita ekibinde görevli bir arkadaş olarak. Hani, hani planladığımız bu açıkçası demek gerekirse. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.